Herkese merhaba gençler, ben Lansbar. Bugün gençler, yepyeni de öptek arsızlığım gençler. Bugün arkadaşlar, Kurkins Network'teyiz. Ve Kurkins Network arkadaşlar, 1.17, 1.18 çok güzel bir MX Bloks sunucusu arkadaşlar. Şimdi size kısadan burayı tanıtacağım. Şimdi, kısadan tanıtıma geçiyorum ama öncelikle video like atıp, kanalıma abone olup, Minecraft'ınızı açıp, sunucunun IP'sini yazarak sunucuya gelmeyi unutmayın. Çünkü bu sunucuya bu videoda bayılacaksınız ve oynamadan duramayacaksınız. Şimdi... Şöyle F5'ten çıktım. Sunucuya girdiğinizde çakma lobide başlıyorsunuz arkadaşlar. Registrenizi yaptıktan sonra burada doyuyorsunuz. Şimdi ben oyunun sesini biraz açacağım ki. Blok seslerini falan duyalım. Tamam. Açtım. Şimdi sağ tarafta arkadaşlar event sistemleri gözüküyor. Sol tarafta da sistemler. Mesela geldim. Ne diyor? Uzay madenini diyor. Varbanın da bulunur diyor. 3 farklı madeni uzaydan dünyamızda yollar ve bu... Bu modena ile epik aletler ve zırhlar yapabilirsiniz, diyor. Otomatik piston farmı, diyor. Piston kızı taşı olmadan çalışır, diyor. Hm. Çalışır, diyor. Karpuz, balkabağı, bambu, şeker kamışı, bambu, su yosun gibi itemleri... ...kızı sistemi sistemi olmadan kırabiliyormuş. Yani onları kırmasını destekliyormuş. Ölüm ve yaşam taşı, şu anda bende görmüş olduğunuz... ...gecenin gözü gözünün asası, gök tırpanı olsun, kemik kıranı olsun, mahvolmuş kralın kılıcı olsun... Bu LoL'da yok muydu ya? <gülüyor> Böyle bu tarz şeyler olsun arkadaşlar. Bu tarz itemleri, bu tarz e, ölüm ve yaşam taşlarını kırarak e, elde ediyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi, burada yazıyor zaten. E, dur, um, daha bitmedi ki orası. Slot e, slot makineleri diyor. Warp Casino'dan onlara bakabiliyormuşuz. Değiş, dur değiş kanka. Bitti mi? Bu kadar mıydı sistemler? Tamam. Eventlere bakalım. Eventler diyor. Ejderha diyor. Ejderha etkinliği yakındaymış. Onu geçelim. Boss sistemi yakındaymış. Klasik boss sistemi. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu da geçtim. Zindan sistemi. Zindan sistemi. Zindan sistemi de yakındaymış. Başka da bir şey yok galiba arkadaşlar. Bu bitti. Şimdi geldim. Önce sol taraftan başlıyorum. Biraz önce bahsedildiği gibi arkadaşlar envateniz doluyken e, ödül gelmez diyor. Burada bir ölüm taşı var. Bu taşı Kırarız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela şu an ne diyor? şey 94 diyor. Bir tane kırdığımda kırıl artık. Kırılsana kanka. Kırmayacağım. Bana ne kırmayacağım. Ama benim Minecraft'ımın sesi niye böyle oldu? Hıh tamam. Burada ada seviye sıralaması var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi... NPC'ler el falan sallıyor arada bir. Bir şeyler yapıyorlar. Bu çok hoşuma gitti. Şurada mesela madalyalar var görmüş olduğunuz gibi. Bu arada sunucunun kendine ait tek peki bulunmakta arkadaşlar. Ve bu çok güzel bir şey. Çok bayıldım yani. Hani nasıl diyeyim. 1.17'de bir sunucu oynayacak olsam burada oynardım. Zaten oynuyorum da çaktırmayalım. Şimdi adı oluşturuyoruz. Buraya sağ tıklıyoruz. Adamız oluşuyor arkadaşlar. Burada ada panel var. Ada panele bakacağız. Ada panele geleceğim. O yüzden ada panele şu an geçiyorum. Menü sistemi var. Menüde marketler, dönüştürücü... Uçma izni var arkadaşlar. Uçuş yazarak hakkınız varsa uçabilirsiniz diyor. Uçuş zaman, görünüm, gönder gibi şeyler, uçuş hakkınızı başkasına gönderebiliyormuşuz mesela. O tarz şeyleri ayarlayabiliyoruz. Etkinlikler, ışınlanma noktaları, ayarlar, sistemler, yaşam ve ölüm, uzay taşları, madalyalar, ödül, kitler, görevler, rütbeler, sanal sandık, ihale ve burada sosyal medya hesapları. En ortada da ad ayarları var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu sistemden hepsine tekrar tekrar geleceğim. Ama önce size bir spamlı gez, gezdirmek istiyorum. O yüzden. Hani burayı buradan bir bahsetmek istiyorum. Işınlanma bölgeleri diyor. Pasif moblar ve diğer ışınlanma bölgeleri buraları göstereceğim. İhale sistemi var. O şu an aktif değilmiş. Dönüştürücü var. Buradan arkadaşlar 1000 dinarı mesela. Neyi çevirebiliyormuşuz? Çeke hm, çevirebiliyormuşuz. Buradan XP'mizi bir şey çevirebiliyoruz. Bilgilendirme bütün dinarları çeke e yazdır diyor. Bütün XP'leri de sakla diyor arkadaşlar. Saklama sistemiymiş. Onun dışında spamda göstereceğim bir şey var mı? Bakıyorum şöyle ufaktan. Yok gibi. Hemen menülerden başlayalım gezmeye. Marketler menüsüne girdiğimizde sunucunun marketi, balık marketi ve minyon marketi karşılıyor bizi. Sunucunun marketine bakalım. Madenler, bloklar, dönüştürücü, yumurtalar, tarım, diğer mob eşyaları ve renkler olmak üzere bizi toplamda 2-4... Altı, sekiz menü karşılıyor arkadaşlar. Ee, şöyle hemen mesela renkleri girdim. renklerde böyle sağa sola gidebiliyorum. Tabi bu tek menü. Buradan çıkıyorum. Madenler dedim. Madenler de tek menü. Buradan maden alım satımlarına bakabiliyorsunuz. Spawnerlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Spawner fiyatları oyun içerisindeki. Yumurtalar. Görmüş olduğunuz gibi. Tarım itemleri. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Buradan hepsinin fiyatına bakabiliyorsunuz. Alımını satımını yapabiliyorsunuz. Dönüştüreceğiz. Zaten baktık. Uçuş izine, mesela villager happy diyor. Bu town area. Bu efekt olarak mı acaba? Deneyelim. Fly diyeyim. Özür ee, Uçuş. Hmm, bu bölgede uçuş çevresi diyor. Bunu spam adamda bakacağım. Kendi adamda. Burada etkinlikler var. Bu etkinliklere biraz önce bakmıştık. Pinyata etkinliği var arkadaşlar. Spawn'da pinyata geliyormuş. Banka soygunu varmış. Mesela banka soygunu neymiş? Onu hemen bakalım. Kasinoya girersin diyor. Yani kasinoya, giriyor, kasinoya giriyoruz. Oradaki altınları toplarsın. Zaman gelince polisler gelir. Patlatılan duvardan kaçıp parkuru yapıp kaçarsın diyor. Polise yakınlarınızsanız dinarlarınızın yarısı alınıyormuş. Atlayarak hazineye ulaşıp toplarsınız diyor. Şu anda sonlandırılmış. Yakında başlarsa bakarız. Balıkçı etkinliği diyor ve Envo etkinliği diyor. Bakacağız bunlara. Envanter eventi, klasik, ejderha eventi, zindan ve boss olmak üzere diğer etkinlikleri de sunucunu bulunmaktaymış arkadaşlar. Ee, onun dışında... Hı, tamam bir saniye bildirim geldi kusura bakmayın. Işınlanma noktalarına bakacağım. Ayarlara geldim. skor tablosunu görmüş olduğunuz gibi açıp kapatabiliyorum. Özel mesaj yani DM'imi maçı kapatabiliyorum. Etiketle, etiketlenmemi yani chatte beni etiketleyip etiketlemeyeceklerini ayarlayabiliyorum. Envoy bildirimini açıp kapatabiliyorum. Işınlanma istekleri yani TP'ler, ödemeler ve üst yazı yani görmüş olduğunuz gibi üstteki e, bar yazısını açıp kapatabiliyoruz. Soygun eventi 23.35'de olacakmış. E, soygun eventine de katılırız arkadaşlar. Sistemler diyor. Ben sistemler e, yerine 3 tane sonra ışınlayacak. Yani buraya buraya baktık zaten. O yüzden menülere tekrar dönmek istiyorum. Bu arada buralara komutlarla da erişebiliyorsunuz yani menüler kısmına ama ben buradan NPC'ten yapmak istiyorum. Yaşam bölüm var. Yapmak istiyorum. Her videoda Türkçe katlediyorum ya. Yaşam bölüm görmüş olduğunuz gibi şurada arkadaşlar. Onun dışında burada ney? Madel... Madalyalar bulunmakta var. Balıkçıdan bakabiliyormuşuz. Kitler bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi her rütbenin kendine ait kitleri bulunmakta arkadaşlar. Ve kitlere neler bulunduğu bulunmakta. VIP kitleri var da arkadaşlar. Mesela ben youtuber kitini alalım. Bir haftada bir alabiliyormuşum. Youtuber kiti bana... Kişi... <gülüyor> Konuşamıyorum ya. Youtuber kiti bana P2 veriyor arkadaşlar. Ve keskinlik 1 ve kırılmazlık 2 olmak üzere. Yani... Kes... Konuşamadım. Keskinlik 2... Bir kılıç ve verimli iki itemler veriyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ufak bir araya giriyorum hemen video devam edecek korkmayın. Şimdi sunucunun 6 adet VIP'si ve bir adet sponsor rank bulunmakta arkadaşlar. Siz şimdi size bunları göstereceğim konuşamadım şimdi size bunları göstereceğim ve sonra videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi sunucuda VIP, VIP Plus, MWP Plus ve KVIP, KVIP Plus bulunmakta ve bir adet de sponsor. Şimdi bunların ne özellikleri var ve ne işe yarıyorlar bunlardan ufakça bahsedeceğim size. Şimdi normal VIP'de arkadaşlar <gülüyor> kusurmayın. Normal VIP'de son soygunda VIP dinar artışı kazanıyormuşuz. Ödül VIP kit veriyormuş. E, klasik olarak VIP'e özel adı oluşturabiliyormuşuz. Pinyata darbelerinde 2x ödül alıyormuşuz. Pinyataya somuruş atarsak 2x ödül minyon koyma sayımız 8 oluyormuş. İhaleye sırası satış yapabiliyormuşuz. VIP e özel uçma geliyormuş. Onun dışında Seviyeli fırın koymada 4 adet fırın koyabiliyormuşuz hediyeleri de. bir adet domuz spawner, uçma hakkı kasası, efsaneye kasa, envoy kasası, e, envoy başlatan fişek ve 2500 dinarmış arkadaşlar. VIP plus da aynı şekil ve aynı sistemler sadece farklı hediyeler. Her VIP'de. Bu da devam ediyor. Sponsor rank arkadaşlar 300 lira bildiğim kadarıyla 45 günlük ve sponsor rankının yetkileri de baya baya fazla ve tok yani o parayı verdiğinizde değiyor arkadaşlar. Normal VIP fiyatı ve diğer VIP'lerin fiyatını da siteden bakabilirsiniz. Sitenin IP adresi açıklama kısmında bulunmakta yani IP dediğim siteye giriş adresi açıklama kısmında bulunmakta zaten kurkinsnave.com yazarak ulaşabilirsiniz. Hepini seviyorum. Şimdi videoya devam edelim. Yayıncılar için de bir kit bulunmaktı. Ve rehberler için. Her şey için bir adet kit ayarlamışlar. Sponsor için bile. Ben geri dönüyorum. Ödül var. Mesela oyuncu ödülü diyor. Ben bunu aldım şu an. Ödül toplandı diyor. Ne verdi bana? Para mı verdi? Bir şey vermiştir illa. O zaman bir gün sonra tekrar alabiliyormuşum arkadaşlar. Youtuber yapmışlar mı? Yok sponsor için var. Youtuber yapmamışlar. Sanal sandık diyor. Sanal sandığı aç diyelim. Mesela sanal sandığı şu anda Youtuber kitimi atayım şu an gerekmeyecek bana çünkü. Birinci sanal sandığıma kullanmış oldum. Bana bir sıra sanal sandıklar açıkmış. İhale sistemi var. Görmüş gibi ihale sistemi aktifmiş. Biraz önce NPC'den girememiştik. Ee, onu hatırlatayım. Ee, görmüş olduğunuz gibi ihale sistemiyle de itemlarınızı ihale pazarında satabiliyorsunuz. Onun dışında burada göstermediğim adı ayarları kaldı. Onun dışında warp balıkçı kaldı. Şimdi kasinoya nasıl gireceğim? Hop. Ne yapacakmışız? Gelince içeri girin kapıdan atlayın. Gidiyoruz arkadaşlar hemen kasino'ya. Ne diyor burada? 5 saniye diyor. Aa buraya çekildik. Ne yapacağız? Kapıyı mı kıracağız? <gülüyor> aşağı atlayacakmışız. Atladık arkadaşlar aşağıya. Oha çok iyi. Topla arkadaş. topla topla topla topla topla topla topla topla. Arkadaşlar topluyoruz hızlı bir şekilde. Buraya gelen yok. Hemen burayı topluyorum abi. Tamam bana bu kadar yeter. Hemen bir feed atalım. Feed etkim yok. Aa uh o, -oh. Bir yer patladı. Müzik mi geliyor arkadan? Abi yakalandım ya. Ama açtım ben. Aç olduğum için yakalandım. Ama. <gülüyor> ben açtım. Koşamadım. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya abi ya. <gülüyor> yakalandık. Şimdi ne oldu yakalanınca? Mutlaka kasabın şeyleri parasını alamadık mı? Kasabın şeylerin parasını alamadık galiba. Keserdi yarısını mı aldık? O tarz bir şey oldu. O kasinoda yazıyordu. Ona bakacağım. Bu ne? Ha, 5000 TL vererek oynayabiliyormuşuz. Nasıl oynayacağım? Aha, 5000 liram gitti. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Kazandın mı? Kazandım. Bir daha oynayacağım. Bir daha oynayacağım. Tamam. Kaybettik. Hadi sen bana uğurlu geldin. Hadi. Slot makinesinde 1x, 2x, 3x olmak üzere para kazanabiliyormuşuz arkadaşlar. Veya kaybedebiliyoruz. Tamam. 5k kazandık. Hadi sen uğurlu gel bebeğim. Tamam. Güzel. Hadi bir daha. Aaa battık ya. Son bir tane oynuyorum arkadaşlar. Son. Bunda da battık abi ya. Dur. Şimdi. Arkadaşlar ne yapalım? Şu anda bir balıkçıya gidelim ben. Balıkçı sistemini çözemedim. Onu tam anlayamadım açıkçası. Hemen bir bakacağım oraya bir. Şimdi tekrar geldik balıkçıya. Gümüş madalya bize bir adet görev kasa anahtarı veriyormuş. Pinyata doğuyormuş. Pinyata'ya gidelim. Warp Pinata diyor. Warp Pinata. Pinata'ya gidelim abi. Pinata dediğiniz abi ben öyle bir warp yok. Warp Pinata. Pinata. Abi öyle bir warp yok. Tamam biz warp balıkçıyı sözelim abi. Biz şu an event'le ilgilenmeyelim. Tamam. Geldim abi warp balıkçı. 5. kez. <gülüyor> Altın madalya, efsane kasa, bronz madalya. Uçma kasa anahtarı veriyormuş. Ee, gümüş madalya ya. Ha. Pinyata. Vur abi piyata ya. Vur abi. Nerede lan piyata? Kaçma oğlum kaçma. Evet arkadaşlar görmüş olduğu gibi piñatayı ben öldürdüm. Ve ne verdi? Ejderha kafası 7 elmas ve 11 adet arkadaşlar. Demir külçesi verdi. Bakalım. Bir varlık silindi diyor. Ben kestim. Şöyle plan yüzümüzü de atalım arkadaşlar hemen bir. Ne kazandın diyor. Ejderha kafası. Elmas, demir. Bu herkese mi verdi ya da vurma başına mı verdi onu bilmiyorum ama güzel ediler. Elindeki asa zehirli vuruşunda. Öğrendiğim iyi oldu. Şimdi arkadaşlar videonun 1.5 saat olmasını istemiyorum. O yüzden Warp balıkçıyı çözdüğümüzü düşünüyorum. Madalyalara göre item alıyoruz. O yüzden Warp marketi de gördük. Bakalım... Var kasalara gideceğiz şimdi herkesler. Çünkü kasa anahtarlarımız var. Bir kasaları açalım. Efsanevi kasa diyor. Kasalarımız nerede? Kasalarımız, kasalarımız burada. Şimdi bu güvenlik kasası. Bizde ne anahtarlar var? Uçma hakkı. Bizde efinden var aslında. Bura nere? Bura görevmiş. Açalım abi. 10 çimen kazandık arkadaşlar. Korkins kasa diyor. Neredesin Korkins kasa? Korkins kasa burada arkadaşlar. Çok zengin ve güzel bir kasaya benziyor. Hemen açıyorum. Gök tırpanı çıktı. Bende de olan bir item bu. O zaman arkadaşlar bende iki adet gök olduğuna göre bu videoyu izleyip sunucuya gelen ve benden geldiğini söyleyen yani ben muhtaç sunucuyla oynayacağım çünkü beni görürsünüz. Bana gelip abi senden geldiğim yazan ilk kişiye bu gök baltasını vereceğim arkadaşlar. Gök tırpanı özledim gök baltası değil. Bu neymiş? Kurgins bu. Neyimiz kaldı bizim? Efsane efsane var mı? Var. Uçuyoruz. Evet 2500 dinar çıktı arkadaşlar. Envanterinizdeki her kılıcın özel güçleri vardır. Bu her kılıcın özel güçleri varmış arkadaşlar. Bu bütün kılıçların özel güçlerine bakarız aslında ama satır faiz fiyatlara koymazsan demiş Onu sen kendi fiyatını belirleyip realist satabilirsin demiş. Tamam koşun kasıntı kaç eder? Ha tamam. Günlük var arkadaşlar. Günlüğü açmayacağız. Sevgi var, uçma hakkı var. Sevgi kasası açalım bir tane. Ondan sonra da kasaları bırakalım. Güzel. 300 lira çıktı. Şimdi ben warp sistemine geri dönmek istiyorum. Warp arena var arkadaşlar. Arenadan baya bir bahsedilmişti. Ee, şey kısmında. Dur bakalım. Şimdi Uzay muzay bir şeyler diyordu arena hakkında. Onu merak ettim ben. Şimdi arena'da neler var? Arena'ya indik abi. Tamam. Selam aleyküm. Selam aleyküm abi. Zarar vermeye gelmediğim. Şimdi arena bir gelip içimden geçiyormuş mü mi? Ne bilerim. Şimdi arena'ya geldik arkadaşlar. Burada ne var? uzay madeni diyor. Hop, şey oldu Kazmamız var abi, kıralım. Uzay madeninin gelmesine ha 493 dakikada bir geliyormuş uzay madeni. Bu ne? Hım. Taş sistemi. Gerçeklik taşı, ruh taşı, zihin taşı, zaman taşı ve uzay taşı ve güç taşı varmış arkadaşlar. Bu taşlar da muhtemel bir sisteme yarıyor. Mind de yazıyordu. Warp Arena ee, Kullanmak için de Warp Astronot ee, Sağ tıklay ile Eldiven komutu Eldiven Diyorum Kullandığımda arkadaşlar Bana hepsinden Sınırsız mı verdi Oha Sağ tıklayı Eldiven komutu Çıkarabilirsin Arkadaşlar Çok iyi bir şey bu ve ben bunu her pvp'de kullanırım ki. Arkadaşlar arenada karşıma çıkmayın. Ee, kötü olur. Oha ma mahvolmuş kralın kılıcı bir şey atıyor. Abi sunucu çok iyi. Evet arkadaşlar. <gülüyor> bir sunucuya daha aşık olmuş ol ziyetteyim. Teşekkürler. Peki ölmem yok mu dediğim. Ama canım gitmedi. Oha. Oha. Uçtum mu ben biraz önce? Peki, buraya uçmam yok mu? Oha Çok iyi. Uç! wow, Allah! Allah gidiyorum! Allah gidiyorum! Hop! Çut! Çat! Korkak arena burası. Korkakların da bir aransı varmış arkadaşlar. Biz genelde korkaklarla görüşmüyoruz ama korkak arkadaşlarımız için de bir ara ara yapmışlar. Hemen şöyle bir atlayarak bakalım korkak arenamıza. Ben ölmezsem ölmedim. Burası da özel itemleri çık çıkarmak için slash eldiven diyor. Mesela ben eldiven yazdığımda eldiven diyelim. Bu itemleri buradan çıkarabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi itemler benden gitti. Tekrar slash yazıp itemleri geri takabiliyorum. Ve bu itemler arkadaşlar o gelen madeni kırarak alıyormuşsunuz. Yani o madeni almak e, baya uzun zamanınızı alacak yani nasıl diyeyim. Uzun sürede bir geliyor ama geldi mi de iyi geliyor arkadaşlar. Tavsiyem sonucuda iyi vakit geçirmeniz. Yani iyi dediğim vaktinizi kasılmaya harcayıp ondan sonra Melik'in içinden istediğiniz gibi geçebilirsiniz. Şimdi benim yarım kalbim kaldı. Birazdan öreceğim. Göreceğim günümü de. Varp yazıyorum. Bu var kasinoya gidiyorum. Kasinoya biraz önce gittik zaten. Bir daha gidelim. Geldim. Kasino arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burası. Burada kumar makinesi vardı biraz önce bir yerde. Burada mıydı o? Soygun eventi 6 gün haftada bir yapılıyormuş soygun eventi. Burada kasino var. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen bir makineyle daha oynayalım. O şeyde ben havada uçayım. Battık arkadaşlar. Kumar kötüdür arkadaşlar. Kumar oynamayalım. Balıkçık alanına gitmiştik zaten. Hop yama notalarına gidelim. Hay yama notları. Yama notları ne notası be? Cık. Arkadaşlar yemin ediyorum Türkçe'yi katlediyoruz. Burada sıralama var. Ejderha etkinliği, boss alanı ve zindan varmış arkadaşlar. Buralara baktık. Şimdi bütün warp'lara da baktığımıza göre ben adaya gitmek istiyorum artık çünkü artık adada bir şeyler yapalım anladınız mı arkadaşlar? Şimdi geldim adama. Adımı birazcık büyüteceğim. Allah, Allah. Uç, uç, uç, uç, uç. Tamam, geldim. Uçuş. diyorum. Uçuş, uçuş açmışım. Tamam. Uçuş. Ama uçuşun kapanmış benim. Hı. Uçuş, uçuş. Menüde uçuşun komutları neydi arkadaşlar? Tamam, bakalım. Uçuş, zaman, uçuş, görünüm. Görünüm portal demişim. Ama benim flame açık ki abi. Abi heran. <gülüyor> portal demişim. drop var. Bende efektler mi kapalı olabilir? Görünüm, animasyonlar açık. Tekrar bir şey yapalım. Uçta işte böyle arkadaşlar ben çözemedim. Ha tamam çözdük, çözdük. Bakın arkamdan kalp çıkıyor. Tamam. Uçarken ki arkamızdan çıkacak efektmiş bu arkadaşlar. Ben ben çözemedim arkadaşlar. Ben bayağı dur bayağı oldu oynamayı. Isborder. Isborder'dan rengini değiştirebiliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra isborder'dan sınırı kapatadabiliyorum. Ben sınırı kapalı seviyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Is yazarak adama da gidebiliyorum. Şimdi adaya geldim. Şöyle bir adamı dizeceğim ki Size minnları göstereceğim çünkü. Allah Ama ben şu eldivenleri artık çıkarayım arkadaşlar. Eldivenleri çıkarmak şart oldu. Eldiven. Şöyle bütün taşları bir çıkaralım. Taşsızız artık. yerden taktık. Tüh. Çıkar. Taşları şöyle koyalım arkadaşlar. Güvenli bir yerde kalsınlar. Bizden sizlere diye bir not var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada baya güzel bir şeyler yazıyor ama ben bunları okumayacağım. <gülüyor> Klasik Minecraft oyuncusu. Hiçbir şey okuma, her şeyi yap. Ve buradan arkadaşlar... Alalım. Mesela burada oduncumuz var. Burada çiftçimiz var arkadaşlar. Burada besleyicimiz Çiftçi gel buraya. Burada çift besleyicimiz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Burada balıkçımız var. Burada koleksiyoncumuz var. Burada madencimiz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunların hepsi arkadaşlar Minion. Bunların hepsine sağ tıklayarak kendi menülerini açıp menülerinde ayar yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Tabi ben şimdi Buradan çiftçiyi toplayacağım. Ha, oduncu. Oduncu. Burada işi yok. Oduncu'ya görmüş olduğunuz gibi hepsini ayarını çekebiliyorsunuz. Eğilip nasıl alıyorduk bunları? Düz tıkladığımızda da alabiliyoruz. Tıklıyorum. Kuzey tarafına veya taraflarını değiştirebiliyorum. İstatistiklerine bakabiliyorum. Yeniden adlandırabiliyorum. Sağlığına bakıp seviye yükseltip kapatabiliyorum. Peki ben şimdi bunların hepsini toplayacağım. Bunlar güzelce minyol sistemler arkadaşlar. Mesela ben oduncu değil de. Taş nerede? Mesela şöyle bir şey yapacağım. Ya buraya. Buz da var bana. Boş ver gel böyle. ha Koy bunu. Suyu koy. Lavu koy. Burayı kır. Ve madenci neredesin? Madenciyi koy. Şimdi arkadaşlar madenci sandıklayıp hıh hmm, sanda bağlayıp bu sanda bağladığımda madencinin her kırdığı bu sanda gelmeye başlayacak. Görmüş olduğunuz gibi madenci bunu kırdıkça bu kırdığı itemlar sandığa geliyor. Yani madenci ve minion sistemi de böyle arkadaşlar. Yani kısaca minionlar da böyle güzel bir şekilde çalışıyor. Sunucu 117, 118 ve kendi özel tekstür 2 bulunmakta. Bu çok iyi. Yani Nasıl çok iyi. Şu an çoğu sunucu ilgisiz, alakasız sunucu sunucular. Yani paketleri güzel ol, güzel oluyor bazılarının, bazılarının kötü. Ama paketi güzel olanların, paketi güzel olan sunucular konuşamıyorum bugün ya. Allah Allah. Affedin arkadaşlar konuşamıyorum fazla ama paketi güzel olan sunucular genelde ilgili alakalı sunucular oluyor. Çünkü nasıl diyeyim? Adamlar paketleri için uğraşmış ve bu emeğe karşılık olarak online almak istiyorlar. Online almak için oyuncularına değer veriyorlar. Ve bence burası doyucularına değer veriyor. Bence güzel ve kaliteli bir sunucu. Şimdi göstermediğim bir şey var mı? Ada ayarları var. Hemen menüden ada ayarlarına bakacağız. Şimdi ada komutları. Ada ban, ada seviye, ada yükseltme, biyom, sınır, kapat, dost, dostlar, sayaç, oluştur, varp, sil, yetki düşür, yık, kov, davet. Şimdi ben varp, varp diyorum, ada yükseltmeyi kullanacağım. Diyorum. Mesela ben Huni limitimi yükselttim. Son sefi oldu. Hasatımı da yükselttim. Param mı kalmadı lan? Ha kaldı. Mesela mob yükseltemiyorum. Üye limitini yükseltebiliyorum. ada sınırını mesela yükseltebiliyorum. Jeneratörümü yükseltebiliyorum arkadaşlar. Burada vagon limitini yükselteyim. Jeneratörüm zaten yükseldi. Huni sistemim zaten yükseldi. Mesela oduncu var. Mesela oduncu mu? Nerede benim oduncu? Koleksiyoncu ne işe yarıyormuş? Min saatlikleri gerçekleştirebilirsin. Senin boşta gördüğün eşyaları toplayacak. Koleksiyoncu bu işe mi yarıyor? Yani yerdeki itemları mı topluyor? Hemen bir sandığa bağlayayım koleksiyoncuyu. 8, 8 adet toprak attım yere. Koleksiyoncu bunu toplayacak mı? Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar koleksiyoncu bunu topladı. Bir adet kova attım. Ve koleksiyoncu bunu topladı arkadaşlar. Yani koleksiyoncu da bu işe yarıyor arkadaşlar. Minionları da... marketler deyip... Minion marketinden içi parayla alabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Bütün minyonlar burada bulunmakta. Bir mini aldığınızda ama onun için besleyici minyon da almanız gerekiyor ki... ...minyonunuzu otomatik bir şekilde doyursun. Hop bir dakika şu çık buradan çık... Konuşamadım. Tamam. Şu ejderha kafasını da şuraya koyalım. Bu burada bir hatıra olarak kalsın. Evet arkadaşlar. Sunucu 1.17, 1.18. MX Skyblock sunucusu. Ve ben burada oynayacağım. Benim muhtemelen oydu görürsünüz. Onun dışında sunucuda şu anda yetkili alımları aktif. Yani sunucuda rehber olmak istersin. VIP olmak... Yani VIP diyorum lan. Konuşamadım ya. Rehber olmak isterseniz moderatör, admin alımı var mı bilmiyorum. Bu tarz yetkilere, asistan tarzı yetkililere yetkili alımı açık şu anda. Yani sonuçta yetkili olmak istiyorsanız yetkili olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Senin discord adresi, site adresi, ip adresi her şey açıklama kısmında bulunmakta. Bu sonucudan daha çok video geleceğini düşünüyorum. Hepinizi seviyorum. Daha çok videoda atacağımı düşünüyorum yani. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayalım. Yorumlarda... Paket nasıl? Sunucuyu beğendiniz mi beğenmediniz mi? Ondan da bahsederseniz çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.